Hi. İşkence tonu olarak da bilinen Shepard tonunu daha önce hiç duydunuz mu? Hayır. Aslında duydunuz ama ne olduğunu bilmiyordunuz. Bilmesek de olurdunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Eylem. Shepard tonu 1960'larda bir ses mühendisi olan Roger Shepard tarafından geliştirilen bir ses yanılsaması. Ne demek peki bu? Shepard tonu aynı tondaki seslerin farklı oktavlardan birinin yükselip diğerinin alçaldığı şeklinin arka arkaya çalınmasıyla elde edilen bir işitsel ilizyon. Yani düz çalındığı zaman devamlı yükselen bir gerilim varmış gibi bir his oluştururken... tam tersini çaldığımızda da böyle birazcık ürkünç, ürkütücü bir ortamdaymışız gibi ses tonları oluşuyor. Hatta sana da. Wow, wow, var. Tonu duydunuz. Peki bunun filmlerle ne alakası var? Aslında bu İllüzyon, film müziklerine ve film ses efektlerine dahil edildiği zaman istediğimiz atmosferi veya istediğimiz ruh halini elde etmemizde oldukça faydalı oluyor. Pek çok yönetmen, pek çok film müziği bestecisi bu etkiyi kullanıyor. E bunun en meşhur örneklerinden birisi de aslında tüm dünyaya iyice duyulmasını sağlayanlardan birisi de tabii ki... Ne? Kim? Kim? Nola. Aa. İlk olarak Prestij filminde filmin müzik bestecisiyle bu etkiyi kullanıyor. Ve etkisini çok beğendikten sonra Dunkirk'ün tüm senaryosunu bu tekneye dayanarak yazdığını ve o filmin bestesi Hans Zimmer'la da bütün ses efektlerini ve müzikleri bu ses ilizyonunu kullanarak yazdıklarını belirtiyor. Yani filmin tüm senaryosunu dahi bu ses ilizyonunu kullanarak yazıyor. Zaten filmi izlerseniz 3-4 farklı zaman ve olayın devamlı yükselip alçalan aksiyon ve hareketlerle birbirine bağlanması aslında bu ilizyona da çok uyumlu gidiyor. Dunkirk'ten bir örneği şimdi şurada dinleyelim azıcık. Serin de aynı zamanda eğilmem peki duymak için. <gülüyor> Direkt böyle olur. Hans Zimmer diğer filmlerinde de bu etkiyi çok kullanıyor. Nolan istisnasız tüm filmlerinde neredeyse kullanıyor. Dark Knight'tan tutun diğer bütün filmlerine kadar bu ses ilizyonu bizim bu aksiyonu, bu gerilimi, bu yükselmeyi, bu alçalmayı her şeyi hissetmemizde bize oldukça fazla yardımcı oluyor. Bu sadece film müziklerinde değil, bilgisayar oyunlarında, müzikte, her yerde kullanılan... Etkili bir ses ilüzyonu. Ve artık siz de bunu duyduğunuzda hemen tanıyacaksınız. Benim bilmediğim veya burada bahsetmediğim başka örnekler biliyor musunuz? Onları bizimle paylaşın lütfen. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Eylem planı. Eylem <gülüyor> <Eğlen> planı. <gülüyor> Sağ ol, hiç dikkatli atmıyorsun ya kamera arkasında.